Aile danışmanlığında, psikoterapide en önemli konu güven ve disiplinli bir şekilde devamlı Sürekliliği. Tabii ki sürekliliği damlaya damlaya göre olur. Onun gibi kişi gene gene yol alır. Önce yüzde on yol alır, yüzde yirmi yol alır, geniş çıkışları da olsa grafik yükselir. Mesela kişi üç gün çok rahat kaygılarıyla mücadele ediyor dördüncü gün bir deprem oluyor. Paldır güldür aşağı düşüyor. O zaman gelmiyor. Demek ki bu yöntem işe yaramıyor diyor. Halbuki iniş çıkışın olduğunu uzmanlar söylese, danışan buna inansa... Onun da bir yöntem tabii oldu. Tabii bir onun da bir yöntem oldu. oldu. En önemlisi oldu. ne biliyor musunuz? Hiç gelmek istemediğinizde esas geleceğiniz ve mağaranızdan çıkıp kurtuluş kurtulacağınız savaşınızı kazanacağınız gün kurtulacağınız gün bağımsızlığınızı elde edeceğiniz gün büyük inkılapları